Hepinize merhaba arkadaşlar. Paradise kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Şimdi ben bir soru atmıştım. Bunun altına sorularınızı bekliyorum demiştim. Ben burada bağımdan bile yani çok gizlerim, sarım yok ama varsa da size söyleyeceğim. Şimdi başlayalım. Zilan Elieva demiş ki abla sorum niye bu kadar şirin? Ailesiniz Allah ayırmasın sizi. Teşekkürler o senin tatlılığın canım. Sıvanın İrez demiş ki adın ne? Adım Öyküsü. Ben pek suyu kullanmıyorum ama öykü düz yani. Yaşın kaç? Yaşım 13. Hangi okula gidiyorsun? Buca'da bir ortaokuluna gidiyorum yani. Çok ismini vermem doğru olmaz buradan. BD demiş ki en sevdiğin şarkı. Çakal, tek, uzzi falan yani ben rap dinliyorum. Onlar benim tarzıma daha çok uyuyor. Yani siz de yazabilirsiniz altına hangi şarkıcıları falan seviyorsanız. Rümeysa Ak demiş ki kardeşinle aran nasıl? Hora sen cevap vermek ister misin? Gel, olur. olur. Gel. Arkadaşlar bana göre pek iyi değil ama onu soralım bakalım. Yani arkadaşlar bana da pek gereği değil aram. Evet. En sevdiğin şarkıcı işte Çakal, VB öyle. Sınıf şubem sınıf şubem C, 8C Açeri demiş ki en büyük sırrın ya pek sırrım yok açıkçası. Yani sır saklamayı sevmiyorum. Açeli bir daha sormuş. Demiş ki en sevdiğim bir şey. Ben yemek olarak cevap vereyim size. Patlıcan oturtması. Ejrin Yaldı demiş ki en sevdiğin YouTube kanalı. Ya Ezgizem'i izliyorum. Para dairesi diyorum. Yani iki YouTube kanalı şeyinde. Yani Ezgizem'i seviyorum. de demiş ki en sevdiğin YouTube işte. Ezgizem. E, İngiliz bir şey var adı var. Demiş ki yaşın kaç? 13 yaşındayım. 8'e ekliyorum işte. Ee, hangi sınıfa gidiyorsun? 8 işte. Yani. Aynı soruyu 4-5 defa sormuş evet. Kardeşin kaç yaşında? 12 yaşındayım arkadaşlar. Cemil Cihan demiş ki baban sana sevgili konusunda baskı yapıyor mu? Tabii ki de her kız babası gibi yapıyor yani. Bazı yapmayabilir ama benim babam bayağı bir baskı yapıyor sevgili konusunda yani. Yalnız Kurt demiş ki Selam, iyi akşamlar diliyorum Kardeşim, kardeşine düet yaptığı şarkının ismi ne? E, diyorsanız ki Neydi o neydi? demiş ki YouTube, TikTok vb platformlara nasıl başlamaya karar verdiniz? Ee, o zamanlar ben tanımıyordum daha yani falan şey yapıyordum. Bakıyordum böyle güzel videolar çekiyorlardı. O zaman trend olan bir şey, şey vardı. Onla çekmiştik, başlamıştık. Sonra böyle güzel güzel ilerlemeye başladık ve buraya kadar geldik işte. Kedi sanımsın, köpek insanımsın. Tabii ki de köpekleri çok seviyorum. Onların daha bir ayrı yani bende. Eczade Esin demiş ki nerede yaşıyorsun İzmir'de yaşıyorum arkadaşlar Havva Çelik demiş ki annenden veya babandan sakladığın sırrın lütfen cevap ver ya dediğim gibi çok fazla sır saklamış demem ve saklamıyorum da Talya Keleş demiş ki kaç yaşındasın 13 yaşındayım arkadaşlar Temmuz'un 21'inde Temmuz 21 14'e gireceğim inşallah PUBG oynuyorsan bir hesabı şüphesini ve postasını onu zaten yaz PUBG oynamıyorum daha doğrusu bu e, tarz oyunlar bana göre değil ben sevmiyorum tabi sevenlerce saygım var ama yani ben çok alakam yok onlarla Sadece Ezgi demiş ki sevgilim var mı? Arkadaşla sevgilim yok Kapandı diye bir kullanıcı demiş ki hangi şehirde yaşıyorsun? Buca. Buca'da yaşıyorum. evet demiş ki nerede yaşıyorsun? Hangi şehir Burcu yani? İzmir. Yaş kaç? Yaş 13 Açeli. İngilizce ismi ne? Yaşın kaç, adın ne, soyadın ne, kardeşin adı ne? Benim adım öyküsü Gündüz işte, Pordaz'ın da Pordaz Gündüz. Artık aynı, şey. aynı şeyleri sormuş iki kişiden. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayın. Teşekkürler. arkadaşlar. arkadaşlar.